Herkese selamlar dostlarım, Benim bugün, ee, ruhunu... ben Emre bugün anamın... N'abiyon lan? Beyler bugün ee, gördüğünüz gibi yasağı orman yapacağım. Çünkü anamın ruhunu ortaya koydum. Yanımda enayi Yusuf var, hoş geldin Yusuf. Burası bu çocuğu urfta jungle mı yapılır? pezevenk? Yapılır neden yapılmasın Şimdi beyler oyun başlayacak ve birazdan çok güzel fitleyeceğim Videolar like katmayan ölsün Evet beyler oyun başladı Şöyle ben bir kayda bakayım kayıtta mıyız? Evet arkadaşlar kayıttayız. Arkadaşlar lütfen küfür etmeyin. Bu bir test videosudur. Şuradan hemen redimize gidelim. Redden başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğüme bakın. Kazix bana... <gülüyor> kardeşim neden yapıyorsun? <gülüyor> yapmayın arkadaşlar. Lütfen böyle bir şey yapmayın. Arkadaşlar bu arada siz sakın böyle bir şey denemeyin. Yani yapmayın oğlum neden böyle bir şey yapıyorsun? Zaten ben feedleyeceğim şimdi. Bu sadece böyle eğlenceli amaçı Lan! canım ikili gitti. Aga be. Arkadaşlar. Orman çok güzel oluyor. Yani deneyin cidden orman deneyin bu arada. Ama denemeyin. Ya öyle denemeyin. Normal deneyin. Ya öyle denemeyin. Bu arada biraz aslayım kusura bak. Ve bu arada yani artık böyle troll videolar atacağım. Tabii bu video rahat bir 10-15 şey 10-15 dakika olabilir. Yani bir de bunun nedisi falan var. Aa Yusuf geldi. Beyler vardı Yusuf'un nick'i görüyorsunuz. Bak <gülüyor> yine <gülüyor> <dur, dur>, acıyor <gülüyor> sallayan. <salıyorum. gülüyor> Esta bu ne? Usta sto ne? Ya seviyorum biliyor musun ya. Zence popolara karşı bir sevgin mi var? Evet gel sana yardım edeyim canım benim. Lütfen. <gülüyor> Arkadaşlar böyle Isaac ilk çarp mı basılır? Sana vuruz bu çocuğu. 10 yıl jungle oynadım lan ben. Eyvallah kanka benim. Eyvallah. Neyse neyse devam. Beydar gagaçıklarla devam ediyorum. Yusuf yüzünden vardım ölebilirim. Yani aptal <gülüyor> ya. ya. Ya sen neden böyle bir şey yaptın bu arada? Tanka şey Minecraft <gülüyor> Bu şeyleri biliyor mu? Craftları Bilmiyor Ben Vay. daha güzel biliyorum <gülüyor> Vay be Evet beyler Bakın dediğim gibi videoya like atmayan bizden değildir bu arada Yani video like atın atmayan cidden bizden değil ya Artık at birine be Arkadaşlar ben afk kalabilirim Annem yemek yapacak <gülüyor> Komutanım ben afkayım Babam bıcı bıcı anne bıcı bıcı Yaptıracak hop beyler neden duvar açtığını Sorarsanız <gülüyor> Gerçek otp ya Beyler her zaman duvar açar ee, Bunun bir yeri yoktur Her yerde duvar açarlar o yüzden Sorgulamayın Sıkmıyım. Neyse devam şimdi arkadaşlar Bir meviz atıyoruz ee, ölümsüz kalkan Yay item bu item'i çıkıyorum Bundan sonra oyun bizde arka Arkadaşlar bakın, izleyin oyun bizde. Neden böyle dediğimi birazdan anlayacaksınız. Bu arada bir abone olmayanın, abone olun beyler o yüzden. <gülüyor> Şöyle biraz nefes alma sesim size gelebilir, kusura bakmayın. Hop, hop, hop. Evet arkadaşlar. <gülüyor> hop. Arkadaşlar izleyin. Ne oldu lan orada daha az önce? Çok OP bir şey yaşandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kill kazandırdım bizim kazıksı. Biliyorsunuz ki gerçek ormancılar böyle ee, kil kazandırırlar. Ne dikkat olmalı. <gülüyor> Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bazen size arkadaşlarınız satabiliyor ve sizi gördüğünüz gibi lehinden kovabiliyorlar. <gülüyor> Yaşak onusun <be> evladım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse beyler biz orman dönmeye devam edelim. Biliyorsunuz ki biz ormanız arkadaşlar. Ve ormanımızı dönmemiz gerekiyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Ruf'ta yosu orman çok güzel oluyor. Denemeyin ama sakın. insanların oyununu bozmayın. Yani neden böyle bir şey yapasınız ki? Ve ben neden iki de bir kayıyorum artık? Kaymaya bırakır mısın? Çar. Vada Yasa ile ilgili hiçbir şey bilmiyordum ben. Garenmeyelim benim bunu koyayım Neyse. Şöyle arkadaşlar. Aşağıya gitmeyelim çünkü aşağıya gidersek arkadaşımız bize sövüyor. Kanka. Hop. Ee, Ananı sılatayım kanka. Dur, şöyle ben ilerleyeyim de öyle gelsin arkadaş. Aa, burada ampiri almışlar çok ayıp. Yusuf geliyom. Şifrom İtalya. Geldim geldim geldim. Kirsal sana, Kirsal sana. Neredesin Tonguç Akademi? Oh yeah. Evet arkadaşlar böyle kill'ler alabilirsiniz. O flash biraz abartıya kaçtı. Neden öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Hop hop oba! Hop oba! Oba! Oba! Arkadaşlar sizler de böyle yasa oyunculuğu yapabilirsiniz. Yani ben ama benim gibi yapamazsınız. Çünkü ben biliyorsunuz ki e, nesillerden gelir yasa oynuyorum. Sizler benim gibi oynayamazsınız. Çok zor. Denemeyin o yüzden. Hop gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hop hop rünler de bu arada yandı. gösteriyorum. Bakın arkadaşlar rünlere Hakimiyet çıkmam gereken yerde yanlış run çıktım. <gülüyor> Siz benim gibi olmayın. Evet devam ediyoruz. Şuradan yukarıdan devam ediyoruz. Yusuf'la ara bir gidiyorum arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi zenci... Zen oh, hazır mısın? Geldim. Ananı. Aha. Dur dur dur. Hop. Karşım. Duyu... Arkadaşlar fitlemişler ama yani şimdi benim bir suçum yok. Neyse beyler ya bir şey demiyorum ya. Kastırmışlar kastırmışlar ondan sonra yardım istiyorlar ya. Çok ayıp. Yusuf neden kastırdığını söylemiy... O Q'yu görmediniz beyler. <gülüyor> Yusuf sen neden kastırdığını söylemiyorsun? Yusuf, Yusuf, Yusuf. Yusuf, Yusuf mikrofon basar mısın? Yusuf niye kendini susturdun Yusuf? Alo ha, ha, ha. evet Evet arkadaşlar konuşuyorum ben az önce mikrofonu bir hareket ettirdim sesim gitmiş anasını Avradını satayım böyle bir mikrofon olmaz olsun ya yani. Evet arkadaşlar Yusuf neden küfür ediyor bu arada yorumlarda belirtecek misiniz? 8000 TL verdik mikrofona Arkadaşlar o, oldu. Yusuf çok küfür ediyor neden acaba Ya 2 saattir bana geliyorsun sövüyorsun discordda videoya giriyorsun Yok Yusuf küfürcü sen var ya propaganda yapıyorsun şu <Gülüyor> Sen beni propaganda ediyorsun tamam Yusuf lütfen ciddi oynar mısın? senin yüzünden oyunu kaybetmek istemiyorum. Ya gel sana gank katayım ya gel. <gülüyor> salak. gel. Gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel. gel gel. Gont gel. Gont gel. gel. İtalya. Hop biri yaptı kanka. Hop biri. <gülüyor> nice game. Sarı dolar yiyeceğim piş öyle deme hiçbir şey olmaz. Şöyle kanka Kanka <gülüyor> para gelir kokoo. <gülüyor> Arkadaşlar biz para için yapmıyoruz bu arada. Yusuf şaka yapıyor tabii Yusuf. Evet. <gülüyor> Aycınacık kalıyor. Aileyiz, aileyiz diye. <gülüyor> aileyiz, aileyiz diye tüm parayı sen alıyorsun kanka. Ama yıp yani. Arkadaşlar bu arada Yusuf yapıyor. Ben yapmıyorum Yusuf. Yusuf parayı çalıyor, size vermiyor. Çekiliş de yapmıyor. Ben de yapmıyorum ben YouTube'dan yapıyorum. bir kuruş para kazandım. Tamam mı? Bir kuruş kazandım. Onu da çekemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ağla. <gülüyor> <a> Ağla. <gülüyor> ben bir dedim çekme diye. Gel kanka, gel kanka. Beraber girelim buraya. Gel. Hadi gir canım. Yüzüme bak İtalya. Timo, Timo, Timo çok. Ben, Timo nerede? <gülüyor> görmüyorum ki ben. Çalamazsın lan kaba. Çalma iyi de diyecekti ya. Niye sendi sen öyle dedin ki? Hadi oyunu bitirelim bu video bu kadar uzamasın ben redder yapmak istemiyorum. İyi yaparsın yaparsın bilgisayalım <gülüyor> iyi senin. He tamam iyi de ben düşeniyorum Yapma bu kadar. Hadi bitirelim. Kanka neredesiniz neredesiniz alo alo neredesiniz oyunu kanka? Oyunu bitireceğim kanka ben. Hadi evet, ff kanka... verelim ya. Hayır ya ff verilmez bu arada ff. Genç sıkı. Abi yarın zehirdir kanka. Evet arkadaşlar yine öldüm. He. <gülüyor> Alala. <gülüyor> yine öldüm. Ben bu videoyla <gülüyor> ilgili <de> çok uğraştım. <gülüyor> Niye geliyor? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar ben öldükten sonra videoyu durdururum. Var e, da AFK'mız mı var bizim arkadaşlar ya? Arkadaşlar görüyorsunuz böyle AFK'lar yüzünden oyun oynanmıyor. Siz arkadaşlar adam olun, AFK kalmayın. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. I'm I'm, I'm, I'm, I'm